Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber 5000 TL altına alabileceğiniz en güçlü telefonlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son zamanlarda akıllı telefon fiyatları bir aile uçtu. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 3000-4000 TL seviyesine orta segment bir telefon alabiliyorduk. Hatta bu fiyat skalasını 6000-7000 TL'ye çıkardığımızda amiral gemisi modellere kafa tutan güçlü modeller alabiliyorduk. Fakat son zamanlarda karşımıza çıkan birçok etken artık akıllı telefonların daha da ulaşılmaz hale getirdi. Örneğin çip krizi, pandemi, ülkemizde artan vergiler ve dolar kuru sebebiyle şu anda akıllı telefon gibi birçok teknolojik ürün ulaşılamaz halde. Yani bundan 2-3 yıl önce aldığım bir telefon. Örneğin ben yıllar öncesinde Xiaomi'nin Mi A3 modelini almıştım. Ve bu Xiaomi Türkiye garantili olarak Xiaomi'nin resmi bayilerinde... 1400 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Şimdi bu telefon aslında orta segment bir telefon ve 1300 TL sonuna kadar hak eden bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Ama üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hem eski bir model hem de artık güncelliğini yitirmiş ve işlemcisi biraz daha eskimiş bir model olarak karşımıza çıkmaya devam ederken 2022 yılının Mart ayında 5500 TL'lere kadar çıktı. Yani 1300 TL nerede? 5500 TL nerede? Bu yalnızca 2 senede oluyor. Hal böyle olunca kullanıcılarda uygun fiyatlı akıllı telefon alma isteği başladı. Çünkü yıllar önce diyorduk ki 6000 TL'ye telefon mu alınır araba mı alıyorsun? 8000 TL'ye telefon mu alınır? Araba mı alıyorsun? Şimdi 8000 TL'ye bir telefon bulursak ucuz diyoruz yani. Devir o kadar değişti. Yani bir amiral gemisi telefon 24000 TL'den başlıyor. Ki geçtiğimiz haftalarda Sam Samsung'un Galaxy S23 serisi tanıtılmıştı. Ve Galaxy S23 modelinin 24.000 TL'lik bir başlangıç fiyatı olduğunu belirtelim. Apple tarafına geçtiğimizde fiyatlar daha da artıyor. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse artık asgari ücretle çalışan bir insanın değil amiral gemisi değil orta segment artık giriş seviyesi bir akıllı telefon alması gerekiyor. Şimdi giriş seviyesi olarak anlattığımız modellerde 5000 TL'nin Üstüne çıkabiliyor ama biz bu listemize sizler için 5000 TL altına satın alabileceğiniz en güçlü telefonlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz listemize geçelim. Evet listemizin ilk sırasında tabii ki tahmin edebileceğimiz üzere bir Xiaomi modeli geliyor. İlk modelimiz Redmi 9T. 6.53 inçlik bir ekranıyla gelen model. 4 GB RAM ve 128 GB'lık bir dahili depolama alanına sahip. Pil tarafında ise devasa bir kapasiteyle geliyor. 6000 mAh. İlk olarak avantajlarına bakacak olursak 128 GB'lık dahili depolamasının olması önemli bir avantaj. Çünkü kamera tarafında çok da iyi şeyler sunmayan bir model. Yani giriş seviyesi dediğimiz için bir çektiğimiz video 1-2 GB'lık yer kaplamıyor. Buna rağmen 64 GB bile yeterli olabilecekken Redmi 9T uzun yıllar kullanılabilecek bir telefon olduğu için 128 GB tercih etmiş. Bu yüzden Redmi 9T modelinin 128 GB'lik bir dahili depolama alanıyla gelmesi önemli bir avantaj olmuş. Bununla beraber pil tarafında sundukları da önemli. 6000 mAh'dan bahsediyoruz ve baktığımız zaman ekran çözünürlüğü düşük bir model olduğu için ve işlemcisi güçsüz olduğu için uzun süreli bir kullanım ömrü zaten sağlayacaktı. Yani eğer 4000 mAh'lık bir batarya bile olsaydı yine çözünürlüğün dolayı uzun bir pil ömrü sağlayabilirdi. Fakat burada bakıyoruz. 6000 mAh'lık bir batarya geliyor. Redmi 9T'nin hem performans tarafında, hem batarya tarafında, hem de depolama tarafında 10 numara 5 yıldız bir model olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı ise farklı sitelere bağlı olarak ortalama 4800 TL civarında daha ucuzunu ya da daha pahalısını bulabilirsiniz veya biz bu videoyu çektikten sonra fiyatlar artılabilir azalabilir. Bu yüzden güncel olarak Redmi 9T'nin fiyatını kontrol etmelisiniz. Evet Sıradaki modelimiz yine Xiaomi'nin alt markalarından geliyor. Tabii ki Poco M3. Poco M serisi modellerinin zaten iyi gören model arasında yer aldığını biliyoruz. Özellikle bu modelde yine pil tarafında sunduğu özelliklerle ön plana çıkıyor. Poco M3 de yine Redmi 9T modeliyle hemen hemen benzer özelliklere sahip. 4 GB RAM, 128 depolama, 6000 miliamper bataryasıyla karşımıza çıkıyor. Ekranı da yine 6.53 inç. Fiyat tarafında ise 5000 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Bu modeli yine tercih edebilirsiniz is Evet sıradaki modelimiz Tegno Spark 9 Pro diğer modellere kıyasla işlemci olarak kafa kafaya olsa bile daha büyük bir ekrana sahip olduğunu belirtelim yani listedeki ilk iki modelin 6.53 inçlik ekranı sizin için yetersiz geldiyse Tegno Spark 9 Pro modelini tercih edebilirsiniz çünkü bu modelde 6.6 inçlik bir ekran bulunuyor onun dışında diğer özellikleri hemen hemen aynı fakat pil tarafında biraz daha kısıtığımızı söyleyelim 5000 mAh bir pil karşımıza çıkıyor Tegno Spark 9 Pro modelinde. Evet. Sıradaki modelimiz ise çift ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Infinix Note 8. Adeta bir tablet boyutunda 6.95 inçlik bir ekran ile gelen model çift ön kameraya sahip. Aynı zamanda 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 5200 mAh'lik bir bataryaya sahip. Eğer teknik verilere bakacak olursak yani Kullanılabilirlik, tasarım, malzeme kalitesi gibi şeyleri bir kenara bırakırsak Infinix Note 8 modelinin listedeki en çok tercih edilen modeller arasında yer alabileceğini söyleyebiliriz. Fiyat tarafında 4900 TL'lik bir etiket karşımıza çıkıyor. Yani 5000 TL bir bütçeniz varsa 7 inçlik ekranı, çift ön kamerası ve 6 GB RAM ile rakiplerinden bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen sıradaki modele geçelim. Ve listenin en ucuz modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık farklı listelere bağlı olarak 4400 TL'lik bir fiyat etiketi var. 4 RAM, 64 GB depolama ve 6.55 inçlik bir ekrana sahip. 5000 mAh'lık bir bataryada sahip olduğunu belirtelim. Eğer 5000 TL'nin biraz daha altına inmek istiyorsanız yine uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız Vivo Y22S modelini de tercih edebilirsiniz. Bu modeli de biz incelemiştik. Gayet memnun olduğumuz bir model. Bu yüzden tercih edebilirsiniz. Tabii ki de deneyimleme fırsatınız varsa daha iyi. Örneğin bir teknoloji marketine bu listemizde saydığımız modelleri deneyimleyebilirsiniz. En azından ele nasıl oturuyor? Kalın mı, ince mi? Ya da beğenebileceğiniz bir tasarıma mı sahip? Hoşunuza gidiyor mu? O yüzden bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani biz yalnızca teknik özellik bağlamında konuştuk. Ee, kamera özellikleri olsun olsun işlemcisi olsun bunlar bazında konuştuk belki de siz tasarımını beğenmeyebilirsiniz ya da daha hoş duran bir telefon istersiniz. bu yüzden bir yalnızca teknik özellikle ibaret olmadığını inceliğine kalınlığına bakmanız gerektiğini sizler için belirtelim önümüzdeki günlerde farklı telefon listesi incelemeleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın